Evet arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bir sabah yayınıyla yine karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte insanların o sinir olduğu, insanların çıldırdığı Flappy Bird'ü e oynayacağız arkadaşlar. Ee, normalde ben bundan önce bir dinozor oyununu falan çekecektim ama Evet. Birinci de yandık görmüş olduğunuz gibi. Ha space'te de zıplayabiliyormuş. Yine yandık. Yine yandık. Oyun çok zorluyor. Ya tam geçiyordum ya orasından. Şöyle dur. de geçilmiyor ki. Hadi şu bir 1 olsun artık. A oldu. Bir tanesinden geçtik. Ya yine geçmiştim bakın. Skor 1 diyor. Yine geçtim. Ya çok yukarı yapıyor ya. sıfır bu sefer bir sıfır bir sıfır bir öyle gidiyoruz arkadaşlar dur, dur. arkadaşlar ee, bu arada bir adam bu oyunu oynarken 999 skor yapmış sonunda yine kaybetmiş yani Sinir bozucu oyunlardan biri öyle söyleyeyim hatta bu kaldırılmıştı yani internette az buluyor arkadaşlar bulabilirseniz zor bulursunuz ben bayağı zor buldum İk Evet 2 Hadi be 3 de. kendi puan değerlendirmeme göre tabi ya yine, biri, yine biri, bir yine bir hep birde kalıyorum böyle tam geçiyordum bak ucundayım ucundayım yani Ya tam geçiyordum şurdayım ya şurdayım ya buraya kafayı içe gibi bir şey olmaz ya tam geçiyordum. Hayır Demek ki o tam e, uçta böyle zıplayacağız arkadaşlar ben herhalde deliğin ortasında zıplıyorum. Orada yanlış yapıyorum. Aynen. Yanlış yaptığım yer şimdi anladım. Şöyle geliyoruz. Biz burada zıplıyoruz. Böyle birazcık gideceğiz. Sonra uca yakın böyle zıplayacağız. Anladım. Double yapacağız. Ama zor olur. Evet. Bir tanesinden, iki tanesinden. Tamam, elim alışmaya başladı. Tamam. Bir ya geçiyordum ya geçiyordum ya. Öf. Tamam tamam. Bu da son oyunumuz. Bundan sonra bir tane daha oynuyoruz ve bırakıyoruz arkadaşlar. Şunu da oynayalım. Evet. Son. Son dönemem. Ve. Son. Evet arkadaşlar. Bu da sizin için gelsin. Evet. Bu da. Görmüş olduğunuz üzere. Bir skorla bunu da bitirdik yani. Evet, bir skorla bitirdik. Evet arkadaşlar. Bu yayının sonuna gelelim. Flappy Bird'ün böyle daha çok serisini ya da internetten daha farklı oynanış hallerini istiyorsanız bana